Burada bir dans kostümü görüyorsunuz. İlk gördüğünüz simping. Bu kıyafetin bir parçası. Bir savaşçıyı ve yüksek mevkilere sahip olmayı temsil ediyor. Gelen kana yaptığınız hareketleri özellikle de el hareketlerini kontrol etmek anlamına gelir. Mesela hırsızlık yapmamalısınız. Bu da bir kemer olan Ampok Ampok. Dans kostümleri tapınakta giyilen kıyafetlere benzer. Ve Ampok Ampok duyguları dizginlemek anlamına gelir.